La konu açar lan? Bak böyle yoruluyo Bu nasıl çocuğu lan? Ben... Bu nasıl çocuğu? Bilmeyin ben mi kıpıp basıyorum konuya? Sıya Ayrıca gel- <gülüyor> Benim geliyorum mu? Bu şey- Abi bir dakika bu ne biliyor Hepinizi- Ağzını almanızı koyduk- Ağzını zaten <gülüyor> <gülüyor> bütün ağırlıkları- bütün Avrupa Türkleri'yi kıskandım. Şaka Şimdi yaptım, zaten. vallahi Altyazı şaka. Bütün Avrupa gördü. Aynen. Mesela ben de diyordum, ah arkadaşlar, az önce beni oyuna attı. Sırf şu lambaları yakmadım diye, benim söylediğim gibi Avrupa'nın ne kadar Türkleri kıskandığını, Avrupa'nın nasıl bir sefil bir yer olduğunu, bütün dünya böylece görmüş oldu. Avrupa bizi, biz Türkleri kıskanıyorlar arkadaşlar. Öyle değil mi? Daha mı fakir peki bizden? Kim fakir? Tabii bizden fakir. Almanya bizden fakir. Abi, abi bizden fakir. fakir. Herkesin burada dairesi var ya. Herkesin evi var. Almanların nesi var ya? Kıskanıyorlar bizi abi? Tabii kıskanıyorlar. Bizi dünya Müslümanları kıskanmayan hangi bir ülke Ben biraz sonra zaten Arap'ı gezeceğiz şimdi Sıza. Arap zaten nasıl ilerleyecek bir yer ve nasıl gelişmemiş olduğunu hepimiz göreceğiz. NOLULUYOR LEN HEEE SİT NOLUYOR LAN, <gülüyor> lan? Aynen oğlum çok şey oluyor Herkes iç trafik odalarına uyan kimse yok Galiba böyle bir yer Lan gol <gülüyor> f*** <fit. Soğurt, gülüyor> Korkutmuş o Sesim geliyormu o shop? İnden geliyorum Sesiniz sesiniz <gülüyor> Alo Geldi mi sesime o duydu mu Duyuldu duyuldu eheheh <gülüyor> iyi diyor sanki, o, o sanki şeye gidiyor savaşa gidiyor <gülüyor> <gülüyor> March Meydan Muharebesine gidiyor bu <gülüyor> çocuk. Ben bunun götünü yanaşayım. Bakmak olur, geberip gideriz. Tabii ki bir sen gibi. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> buzdum arkadan kırmızı ışık yanılırmış buzdum. <gülüyor> arkadan şeye adama yüzde iki hasarım var. Konsola fix yazarsan acaba düzeliyor mu? olmaz bakıma sokarız ya ben bu çocuğunun bir kurtulayım Benim bildiğim fix yazınca düzeliyor çete. Ya slash fix. Bak önüme önüme kırıyor. Bak slash fix yaz düzeliyor diye Ama yüzde adam bak denedim onu benzin benzinle bir gideyim sadan yüzde iki yasalar var. Bak ben körlüne doğru dönüyom şuna Kör... da... Körlün şeyinden döndüm Senin yükün kaç ton acaba? Bilmiyordum ki Ölçmedim ki Ölçmadım ki ama Ağır ağır gidiyorsun ya aa kamyon kamyonu taşıyor Evet var öyle <gülüyor> Kamyon kamyonu taşıyor Ödüm koptu kafa kafaya çarpışıyor sandım <gülüyor> şey kamyon bize geliyormuş bir tane meme var ya onu koyarım ben buraya <gülüyor> kamyon kamyon ters bu da, bu da tam gaz yelişiyor benle Şimdi sıra... ya işte çarpıldı öyle. Havadan bu, bu şeylerde zaten hiç şey yok. Şimdi havadan. Bir daha Avrupa kullanmayın. Tayyip ha... kullandı uymuyor bu araba. Medeniyet et ya. <gülüyor> Avrupalı değil ondan. <gülüyor> Avrupa onlar bizi kıskanıyor. Onlar Türk kamyoncu. <gülüyor> Ya biraz şimdi Avrupa der... zaten böyle, benzin yok, benzin. Arabalarda koyacak, boş. benzin bulamıyorlar. Amerikanın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Her evet, arabalarda benzin yok, benzin. İngiltere'nin halini görüyor musunuz? Avrupa'nın halini görüyor musunuz? Benim... Yiyeceklerini bulamıyorlar. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar. <gülüyor> Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. vamıyorlar ya. Ha, o işte ben Avrupa'nın durumunu sonra anlattık anlattıktan anlattım arkadaşlar. zaten arkadaşlar gözler Avrupa'nın ...nasıl bir faşist faşist olduğunu, nasıl bir ıkçı olduğunu, bütün Avrupa, bütün insana gördüğü zaten az önce beni oyundan ediler. Avrupa böyle faşist. Bakın hep gidiyoruz yollarda, yollarda da hep bak her taraf orman her taraf şey çiçek böcek hüküller olsa hep binalar var alışveriş merkezleri var. Avrupa gelişmemiş gelişmemiş. Bak bu Avrupalılar var ya. Son, son tuzu tamam mı? bak son tuzu tek ile içerken kullanmışlar yolları tuzlamamışlar bak araba kayıyor kar yağıyor araba kayıyor <gülüyor> Evet bir de, bir de bu, bu mevsimde kar olmaz ya kar var mı burada? Tabi Yo Avrupa'da var bu mevsimde kar olmaz Bir de bok gibi mı? yapmışlar kar, kar yağma efektini Şey Yok Aa, bu... benzinlik benzinliğe geldik Ama bu orijinal değil zaten Nasıl orijinal değil? Yani, o, o, şey Oyunda olan bir şey değil, sonradan ekran Benim depo full. Diz, sen, ben... Aa, senin girdiğin yana alınmıyor mu benzin? Girdiğin yana alınmıyor. Alınmıyor oradan. Neyi alınmıyor, neyi kapatmışlar? Bak, işte dediğim gibi benzin olmadığı için arkadaşlar benzinliğinin yadırını kapatmışlar. <gülüyor> Sturdum rota nereye gitti? Lan dur dur. Ne oldu lan? İyi asar yemedik. Hocam ben rota yaptım. Benim rota'yı almadı. Ha şimdi aldı. Bu bunlar faşist. <gülüyor> faşist tabii faşist. Gel de geri dönüyoruz şimdi. Bir de şey diyeceğim benim şimdi arabada şeyler asılı tamam mı bayraklar var yani cama bayraklar yapışıyor ya good good year. Ha. Ben Goodyear'a, Goodyear'a, Goodyear benden telif hakkı almasın. He, he, evet he. arkadaşlar, bu videonun sponsoru Goodyear bastı dedi. İyi de para almıyorsun sen. Nasıl para tamam. alacak senden? Şur aşağıdan <gülüyor> devam et. Aşağıdan tamam. Goodyear benden telif alamaz değil mi? Yok canım sen Ben şu an reklamını <gülüyor> yapıyorum. Sponsorluğunu, sponsorluğunu yapıyorum şu an. Bu ne yapıyorsun lan? Niye eve döndün? Geri dönüyoruz. Dikkat et. Bak biri geliyor. Lan bak HP'mi çektim. Öyle dönüyorum. Ben drive'ı uyudurdum. You noob. Ben o kadar, o kadar. Durdur onu çocuğu. Motherfucker, bitch Motherfucker, Bozuyor diyor. Almış olda, forzu almış olda, ben burada ağır bastırıyım kardeşim, ben daha önce gidelim mi? Ben araba Fakin yavaş, ben ne yapayım? Ben ağır bastım. ben üç ton, beş ton yük taşıyordum ben burada. Gidiyor orada, almış forzu, <gülüyor> forza basıyor, yüzde gidiyor, iki yüzde gidiyor. Aynı araba bu? Aynı aynı şey mi? Şerefsiz imle. Siktir git orası çocuk. Son gün sordu bana arkadaş, bir çarptıyor bu video Arkadan Arkadaş vurmuş bir de akıllı gibi şey yapıyor. Burada diyor da, yok neymiş madatla kıtmış, yok beni bilmem neymiş. Kafessiz. O da şu çocuğu. O da şu çocuğu. Ben seni bekliyorum. Geliyorum ben. İşte arkadaşlar görüyorsunuz kınanması gereken burslar. Ukraynalı Or Orada Ukraynalı evet, kartı Evet Ruslar Ukraynalı'dan hala savaş var. Savaş var gelin ha burada Şey kamyon sürüyor herhalde burada. No war no war deseydin ya You are fascist deseydin keşke Belize <gülüyor> senin para şey galiba x ne olsun olabilir Niye iyi mi aydınlatıyor senin farda şey ya, beyaz. Senin farda beyaz benimkiler şey istedi. Ha <gülüyor> benzinlik var, gel benzinciye gidelim. Niye? Almadın mı? Full gazda, full. Gazlı, full. <gülüyor> gazlı kesme. Ya, ya gerek yok. Bakayım. Tam boş ver. <gülüyor> Sesini soktum aksiyona. Oh vurdum birazcık. Bir şey olmadı. Bas bas bas bas. Bas. <gülüyor> Böyle cimlerde bas. Ne Duisburg'a ne kadar kaldı? Duisburg'dan çıktık zaten de Duisburg'a gitmiyoruz. Duisburg Kalayst'a gidiyoruz. Oradan döneceğiz. O o yola gireceğiz. Belki de buraları hızlandırırım. <gülüyor> abi ne diyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Hayat. Hayat hiç güzel gitmiyor. Her şeye zam zam geldi her şeye. <gülüyor> bak, bak bak bak bak nasıl sürüyor görüyor musun? Yeyim. Şey... Bak, e, ben Skoda. Ali Ali'ye bakıyordum. Skoda nasıl? E neyse, ne dedim işte her şeye zam geldi. Döneceğiz bak zam. şimdi dikkat et. Tamam. tamam. Vallahi ben de bugün biraz fotokopi çektirdim. İşte bir terziye gittim. Bir şey böyle kıyafet yaptırdım dikkat yaptı yaptırdım. Ya bir ceketim vardı. Onu kollarını kısalttırdım. Arkadaş 35 ceket, 29 fotokopi ne demek ya? 29 lira fotokopi olmuş. Ya nereye gidiyoruz ya? Ne oldu lan? Da şunu sen. Ya 29 lira fotokopi olmuş kardeşim. Şimdi nasıl Hı, olacak? Ne ka kaç sayfası ne kadar fotokopiyi? iki buçuk olmuş bak baba baba bana nasıl ikbolo bizim bizim üniversitenin odadan Çit tamam bulduk girdin bizim, mi bizim bizim üniversitenin odada bir sayfası on beş kutuş o ama ben bilgisayardan çektim bilgisayardan çektim ne demek bilgisayardan flash bellekli götürdüm tamam o da o da bilgisayardan çekiyor o da flash sayfası on beş kuruyor ya bizim üniversitenin de var orlarda da Evimin yanından çektirmem gerekiyor, üniversiteye mi gideyim? O Ama hakket- Ben, ben çektimem evimin yanından. 10 yollar çok kalabalık, kalabalık olmaya başladı. E zaten bilerek soktum. Sen neredesin? Arkandayım. Heh. Görünmüyon da ondan Basıyorum dedi. şu an arkandan, full 110'da basıyorum arkandan. Böyle bir kaza falan olsun da. Ohoo, dikkat et viraja. Hemen yani, virajı'ya gidere gidelim. Devrilebilirsin viraj, yani. Viraj çok keskin. Keskin viraj. Oo. Biraz evet. şey yap yavaşla. Yavaşla yap. birazcık. Yavaşladım zaten burada tıkanmış yol. Ne? Memek tıkanmış yol. Allah! ALLAH! Evet tıkanmış. Açıldı tamam. Aynen. Önümde 99 hayır. umut. Hayır hayır hayır tamam. Mantık kaza yaptı. Bir <gülüyor> <gülüyor> dakika kaza yaptı. Aksiyonu sen yaşıyorsun. Çok, çok, çok komikti kötü. Dinde yola devam. Ama yol bence şu an kalabalık iyiliğine daha gelmedik. Ya artık eskisi gibi kalabalık değil. Eskiden 4000 kişilik serverin 4000'i de full çekerdi. 4000'in 3000'i burada olurdu zaten. Şimdi neye kalabalık değil? Ya artık eski tadı yok galiba anadığım kadarıyla. Kim diyor onu ya? Ya öyle... için <gülüyor> çok güzel. Çete bayılıyorum ama. Çet, chat komik hala. Evet. Chat <gülüyor> çok komik. Ama bu oyunda zaten full Türk var, full, full Rus var. Doğru bu arada. Ama ben, bu, bu beni tatmin etmedi. Daha kalabalık olması lazımdı. Ya da bak gördün en kalabalık server buydu mesela. Ne yapalım? Bitti mi şimdi bu kadar mıydı o? Yo değil. Daha devam ediyor. Eskiden, eskiden, şey. eskiden bir giderdik iki saat çıkamazdık. Tabii eskiden... Böyle farklı. bir kuyruk olurdu, oldu üf Bir saat beklerdik o kuyduyukları. Tabii. Eskiden böyle kafadan giren... <gülüyor> <gülüyor> a bak geliyor. Bu biraz... <gülüyor> <gülüyor> Yılan gibi geliyor diye yemin ediyorum. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak. Benim arkamda da 2 tane kamyon var. Dikkat et bak. Ondu çok çok keskinmiş bir araş. Evet, evet evet. Şey yapma. Ben uzunlar yakıt gidiyorum ya? Millet bana selektör çakıyor. Baba ben lambaları kapatmayacağım. Yine banlanmasın Normal lambalarını kapatma zaten. Uzunlarını kapattım. Abi uzunlar kapalı. Allah ne? Işıklar iş, iş, kapalı gitsem ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Adamız adamı sanki beni fark etmeyecek. Aha geliyor. Oğlum üç tane kamyon var. Allah Nerede Allah Allah. Ne oldu lan? Az daha bana çarpıyor değil mi? Oğlum bunlar tıkla tıkla tıkla tıkla tıkla toprağa girdiler. Aha ileride bir şeyler var. İleride bir şeyler var. O yine aksiyonlar var ileride. alsana aksiyon. İşte Avrupa'nın durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bak bak şerefsiz. <gülüyor> Avrupa'nın durumu. Bakın. Bakın yoldan nerede? Ah kaldık yolda. Kar var. Kaldık yolda. Ooo. Oh. Zivadi. Ne, ne olmuş oldu? Sen et. Ne, ne, ne, ne basınca yap? ben görebiliyorum arkadaşlar. Videoda görüyordur zaten. İleride bir şeyler olmuş. Böyle bir kaza bir şey evet, olmuş. Bak. insanlığın insanların çektiği çile. Bak bak yanımızdaki mala bak. Nereden gidiyor bak. O banlanacak. Yanımızdaki mal. Orada ne yapıyorsunuz? Bas, yapıyorsun bas konuya, bütün olarak. Ba bas konuya. <gülüyor> Kapat motoru kardeşim benzin onu sık isteyin. Adam adam bana çarptı adam. Madım, fakın. Hadi iyi lan. O birlerde mi bana çarptı bana. Mutlak kısa bakma diyor bir de şimdi. Spine Spine ne yapıyor fark ediyor bak buraya. Zaten bu odası fark par etmedi yedi. yedi. Sen şeysin, emekli general Aloys'in. <gülüyor> Ko konvoy. Bu nereye gidiyor? Önümdeki şeyi gidiyor. bıraktı lan. Heh geri taktı bize. On ileride çok... şey olmuş yerde. Ya oğlum çok feci şeyler olmuş hatta. Ya işte şimdi konvoyu konuşmayalım. Mesela başka bir şey. Üniversite hakkında konuşalım. Böyle bizi izleyen belki 8-10 yaşında ne bileyim. Ben, lisede... ben sevmiyorum üniversiteyle ilgili konuşmayı. Ya 15 yaşında belki, 17 yaşında belki izleyenlerimiz vardır. Üniversite sınavına hazırlanabilir. Bir siki izleyen yok bizi. Hiç de kendini kandırma. Ya olur. Olur mu olur. Lan bak bak bak şerefsiz bak neden gülüyor. Bak bak bak, bak, bak geçiyor. <gülüyor> Görüyorum. Ya şov tarzı. Bak bak bak ne semaklısı gidiyor. <gülüyor> Şiris. Bak bak bak kafa kapı kafa çarpışacaklar şimdi bak. Aa çarpışmadı bak. Keşke siz gibi. Sanki Tabaka ne bok istiyor sanki? Kick. Meri kicklendi. Aha kaza yaptı. Hadi sen de bizi Tı tı tı sana tır sana devrildi. Gördüm fark ettim. Trailer damage aldım. Önemli değil. Abi ben bir yaptım. işte Şimdi benim de, benim de trailer ona ona takıldı. Vallahi hiç basıyorum gaza. Şeyi yazıyorlar. <gülüyor> Rek yazıyorlar, kaydetmişler. Sonra banlatacaklar. Bu kesin düktü daha. Neymiş bu? Yani gül, Adas trailer kesin türk. Türk. %1 milyon Türk. Seninle benim Türk olduğumu hayatta anlayamazlar bu arada. Niye? Oğlum benim adım Nvidia Radeon. Senin adın General Alois. Ben bir benim... şey yazıyorum. CCC yazıyor değil mi bende? Yazmıyor. Niye yazıyor lan hani CCC Ülkücü Gençlik yazıyordu? Yok yazmıyor şu an. Bende Mesel... Bende TRATDE Regiz yazıyor. Evet ya sen de o yazıyor. Ben de ne yazdım, ben de Yazıyordu öyle şeyi. Sen de yazmıyor. Ben görüyorum. Sende yazmıyor. Ne yazmıyor? Yazıyordu eskiden. Bir tane gerizekalı ekran kartını yazmış. RTX 598 GB. Aynen bir onun şeyini ben nasıl ekleyeceğim onu? Eee, bilmiyorum. Ayarlar herhalde. Ayarlar. Orada Hay Allah. ayarlar var ya, ayarlar butonuna tıkla oradan ekleniyor. Oğlum ne yapıyor lan? Delirip delirt atıyor adam. Aaaaaa Kaza yaptı o da, o, da, o da onu çarpıyordu Oğlum burası şey yer Mezarlık oldu burası Açılacak açılacak şimdi Şu geri gerizekalı bassa Açılacak Viva Trucking Baba XXX Yürüsene İBİNİ Yürüsene İBİNİ Açıldı ya sonunda Ardoktanın Arkadaşlar Avrupa'nın durumunu görüyor. Anlatmaya gerek yok. Avrupa'nın durumu böyle. Lezir Avrupa'nın durumu. Avrupa'nın durumu lezir. Açılıyor İnsanlar açılıyor. böyle mağdur ediyorlar insanları böyle. Açılıyor. Açsın. Bak bir, bir polis yok. Bir polis gelse, yolu açsa yok. Bakın, bakın araba saplanmış çamurda. koda Dur şimdi bir dakika. Abi Gürcan, Gürcan Güdara Savior düzeltmiş kendisini. Geri gidiyoruz. Yine mi tıkandık? Bak, bakayım. <gülüyor> bak. Bak yanladı kamyon. Kos kamyon park etmiş her yanladı. <gülüyor> şimdi polis polisin buraya gelip bu laşı çekmesi lazım burada. <gülüyor> Emekli General Alois. <gülüyor> Böyle şey mi olur şimdi? Böyle iş mi olur? Araştırdı, şey yapmış ya. Koymuş ya burada yanat. Adan yol dar, tek şeritli yol. Önümde Ahmetcan. Bu polis nerede Avrupa'nın bu polisi nerede? Nerede bu devlet? Ama yolları, bak, yol yollar değişmiş. yolları asfaltlandırmaya çalışmakla Aynen, yapmışlar. şey değişmiş, yollar değişmiş, onu fark et. Evet yollarda, asfalt atmışlar yollarda. Avrupa çalışıyor. Evet belediye, belediye çalışıyor. Öyle değildi. Belediye çalışıyor. İmamoğlu çalışıyor. Şimdi sağdan düz mü gideceğiz yine? Düz düz gidiyoruz. Bir yere dönmeyeceğiz. düz. Tamam. Saat kaç? Saat 18.30. Tamam. Bir yarım saatimiz daha var. Tamam tamam. ALLAH! Ne oldu? Hayır! Aaa! Ah, sana çarptım arkadan. Bas bas bas bas. Arkamda gibi mal da bana çarptılar diye. Bak bak. Şerefsiz bak. Ar, ar, benim Arkamı gölmen lazım. Arkama da bak, olay yerinde Ah yine çaktım sana. Oğlum arkamı sana baksana ya bak bir. Benim arkama bak. O şu çocuğu bak nasıl gidiyor. Ben, ben çok, bir çok özür ben bir özür dileyeyim adamdan ya. Top tutmayacağım onu. Top tutmayacağım onu. Hah. Ben top tutmayacağım onu. Bunu nasıl yapıldı? Y, Ye, Y fix'i değil mi? Aynen Y fix. Fix tamam. Niye üzdüyordun adam lan? Bilmiyorum sizinle üzdü. Ne oldu? Şey, T'ye basmışım ya yanlışlıkla. Eee? Fix işlemiyor eğer şeyin yoksa, trailer'ın yoksa. Mala yüzde biri. Ettenin var ama delay'dir. Tamam, az önce the attach yapmışım. Bak bak sen göreyim mi? Arkamdaki olursa olursa çocuğunu şey atlatmıyorum. Geçmesine izin vermiyor. <gülüyor> Gördüm. <İzine>. Gördümsen. <gülüyor> Sıfır kamerası. Kuralarda da, kurallada da kardeşim. Kuralarda uyuyacak. Bu da adaleti yargıyı ben veriyorum. O da kat... tek şehitli yoldan yan yana geçmeye çalışıyor. Gitmeye çalışıyor. Herkes şey yapıyor. Kayıda alıyor. Abi ne basın oğlum konuya? Ya Türkler basıyor. Ya attı bir şeyler yazdılar. Discord mu veriyorsun o Discord veriyor. Şey evet, için. Evet Daha sonra şey yapacaklar. Yani Önce bu videoyu 7 yıl sonunda izleyenler bu Discord'a yazacaklar hemen. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ahmet ne yapıyorlar? Ahmet yok! Aa. Ahmet öldü! Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti! Ahmet yok! Çarpıyor kenarları sürüyor. Bakayım. Aa! Yol açıldı yine. Adam solladı. Yol açıldı yine. Arkadaşlar. Biz onunla gidiyoruz. İngiltere'de sürmeyiz ya zaten büyük ihtimalle şey. Kalle ise şey yaparız. No, Oğlum İngiltere'nin kendine ayrı yok İngiltere'nin. İngiltere kötü. İngiltere'nin kendine ayrı yok. İngiltere'ye bir ayak basarız. İngiltere sürünüyor İngiltere'ye. Bak İngiltere'ye bir Dur, ayak ben basarız. Ben şimdi sizi kapatayım ben. Aa. Kapat kapat. Aha. E, kapat. Oh. Ne oldu? Allah! <gülüyor> %3 üç asane, bir şey yok, bir şey yok. zaten biz bize çarpıyoruz? Bak, olum mu bu? Bunlarda adam ama daha yine sağdan yaptılar. Dur bir dakika. Ne oldu? Ben yine T'ye bastım. O zaman sen neydi o ne? T'ye Aa süresi varmış lan. Dört yüz süresi, dört sandemir süresi varmış? Fixin mi? Evet. Bana şu an acayip lazım ya. Az önce keşke kullanmasaydım. Neyse sen idareciyi kullan sen. Abi lag girdi adamdan dolayı ya. Ma bu da bir başka ya şey bak her şey şey. Ama bu adam çarpıyordu. One by devam, one. Devam devam. Bir de bir de bu yıldızı yine bir kapak kapak fotoğrafı lazım. ay yine sıkıştık. Neyse kapak fotoğrafını bir ayarlayacağız. Ya, yaparız. Hayırdır ben, ben kendime bir şey yaptım. Ya bak yine T'ye bastım. Sen oğlum sen niye durdun oğlum T'ye bas, bırak bari T'yi bırak. O, o da öyle? 429 saniye. Oha. Hayır böyle olmuyor. Oha ileride kaza oldu yine. Gerelde büyük kaza oldu. Görüyorum şeyden haritadan görünüyor. Bir de normalde herkes birbirini küfür ederdi. Tren Kuruşulur. şimdi yok onların. Tren şeyinde bir problem var. Tren geçişi var orada orada var bu problem. Tren, tren mi çarptı acaba? Yok, tren çarpada bilir ama şimdi. Tren çarpmıyor ba, mu? Bak bak, bak bak kırmızılıya bak. Bir akıllı sensin. Oğlum oğlum kamyon uçuyor havada. <gülüyor> kamyon bak ne oldu? Oğlum, bu arabanın da şeyi yok ya, araba kayıyor. Şş, bak, bak, bak, kaynamaya çalışıyor bu kırmızı. Basma be oğlum, basma. Bak, bak, kızıyor arı şeyi. 1615 stop or. Ah, geliyor. Sör. Kırmızı söyle birazcık. Neye tıran geliyor? Sesini duymuyor mu? Tın, tın, tın. Ama ben bir uzak Eee bunlar geçmeye devam ediyor tren geldi halde Ah kapandı Bak kırmızıda Son bak. kırmızı bir Ben niye küfredeyim? Adam geçsin abi Evet şerefsiz Burada da uymuyor Aynen bak Tren geçecek şimdi Yolu kapattı Oğlum bu Bu şey Karyaryo'ya kar Bak bak tren geçiyor görüyor musun? Mu? Evet görüyorum Ya bak, yine T'ye bastı. Bakayım, benim, benim kokpitte güzel ara. Tam uyumalık yer. 313 Ve i̇şte buradan arkadaşlar, işte, alacaksa, Volvo alsınlar. Volvo her zaman en sağlam, en güzel kamyonlardan bir tanesi. İkisi de İsveç Çeliği. TR Samsunlu 55. A Odessa. Oğlum niye savaşmıyon lan? <gülüyor> Savaşmıyor işte. Bu da şey yapıyor. Daha sonra aaa ah, ülke elden gidiyor. <gülüyor> bu da oranın <gülüyor> fetöcüsü. Aa savaşı kaybettik. Şey bu, bu da oranın fetöcüsü. Evet. A ben stop ettim lan şöyle. çalış çalış çalış. A lan F durdu lan. KDH dududu. Sonunda be. Oley be. Bulun Şimdi... be, kaydaş tızlı. Aha, burada yine bir şeyler var. Hayır, arkadaş beni solluyor. Hayır, hayır kardeşim. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Hayır, solduyordu beni. Adamın önüne kızdı adam şeye gitti Böyle sana, sana diyor ki, ben kaydediyordum, seni banlatacağım açıkçası. Banlatsın, <gülüyor> sol, solluyordu beni. Solmak şey miydi? Tek çiz gibi arada sollayamaz yasak. Bekle. Yalnız chat'ten yazman lazım. Y değil mi? Y. Benim gibi T'ye basma. Y bekle. Fuck my dick. Tamam. Of, erkek ya! Bak o daha da büyük bağlanması sebebi. <gülüyor> <gülüyor> ben ne hey, banyaya se giydim. Ok. Ok. Yine Avrupalıya dersini veriyoruz. Avru... Osmanlı olarak yine Avrupalıya şey, Avrupa'ya dersini veriyoruz. Videonun başı şey değil mi? Osmanlı A şey o Avrupalılara Osmanlı tokadı. <gülüyor> Aynen. Ne şey yazacağım ya. Başlık şey olacak. Sef Sefir A Avrupa olacak. Sefir <gülüyor> Avrupa. Valla ben ben ben ban yiyecek bir şey yapacağım, zaman ben aynıden baktığım adam soluyor. Dikkat et. Tü, Türk olduğum için. Sırf Türk olduğu için. Yasak yasak olduğu için yolla solamak yasak olduğu için adam ben dersini bildirmek istedim. Sırf Türk olduğu için. Adam bana bir şeyler, bir şeyler söyledi. E. Beni caydırdı. Ben de adamı küf ettim. Hani bunda suç şey ben burada kışkırttı beni kışkırttı. M kulağıda uymuyor. Hem trafik uymuyor. Hem suçlu hem güçlü. 142 saniyem daha varmış lan. 10 saniye alacağım. Peki. Hem suçlu hem güçlü. Aynen. Bak mesela bu sollayabilir. Bu sollay... Bak şu sollayabilir, bunlar sollayabilir. Niye sollayabilir? Çünkü burası sollayabilir. Bana, soll bana ki kimdi? Kaç numarası kaçtı onun? Pleka numarası. Videodan alırız. Sana küfretenden. Sana kim küfretti? Bakayım ben. Bak bak bu pembeli var ya. 339 üç bölgesel çıkıyor maçı. Tamam. O da bölgede şu an. 339muş. Bakayım bölgede mi? Değil. <gülüyor> Demek o küfretmek o da varun yollamış Adam şey yaptı. Taş taş duvara kafa attı. Böyle 90 <gülüyor> derece girdi. Ben onu önüne kızdım diye. Şimdi düşürüm. Şimdi bandlanırsa çok gülerim ha. Oha ne olmuş lan bu? Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Geçebilir miyim acaba? Allah çarpmış Emre'yi bak görüyor musun onu? Arkam, arkamdaki de bana çarptı. Elf'ini çektim diye. 3 2 7 litre ilk defa göre. Oğlum adam şey ya adam professional oynuyor oy oyunu. Oğlum ben de profesyonel oynuyorum da ben bile ilk defa gördüm. Şimdi biz Edinburgh'a girebilecek miyiz? Önemli olan Duisburg Kaleysi zaten. Aa iyi bir bu yükü aldık, bu yükü... Ya teslim etmek zorundayız bu yükü. Çok uzun süre. Eee yapcak bir şey yok kardeşim. Artık dört, dört bölüm boyunca Edinburgh'a doğru süreceğiz. <gülüyor> Bitti mi şimdi yol yok devam ediyor. Ya yani Duisburg spor yoğunluğunu yaşamayız büyük ihtimal. İngiltere'de. Ben gezildi şu an yolumuz tam bu yolu bitirdik mi? Yok daha bitmedi. Ama az tamam. kaldı artık. Yani Fransa'ya girdik. Sen neredesin? Arkamdayım, Geliyorum. Arkamdasın. Aynadan görünmüyorsun da. Bundan şey yaptım Bu benim bütün sinirimi bozdu bu Avrupa ETS2 bütün sinirimi bozdu Ya o Türkiye DLC'si aldı ya Türkiye'den süreli Valla yok valla falan var ama falan falan böyle bir leş gibi oyunu harcamak istemiyorum Leş gibi mi on numara oyun Leş gibi oyun Hayır be güzel Bak ne kadar gerçekçi gerçek hayatta da böyle çarpıyorlar. Oy, oyuncusu az. Ben şu an Oy. İstanbul'da... Sadece, sadece burası yoğun. Başka hiçbir yer yoğun değil. Ben şu an İstanbul'a gitmek istemezdim mesela. Meral. Ne? Abi ne çıkacağını az çok tahmin edebiliyorum. Ne çıkacak? Aaa <gülüyor> boh. Ne yol? Bu yollar boş olacak. kimse olmayacak. Hayır. İstanbul... Da Türkler vardır büyük onlar da Maşallah Şimdi dönelim Bak bak bak şerefsiz. A shit Oh Bütün aksiyonu da <gülüyor> sen yaşana. ha Kaldık mı İdiyot diyor sana. Aptal diyor Emre Metiner 531. Valla kusura bakmıyım O Baksın İl... birazcık Ö önüne baksın. Bak. Virajı dönüyor. 90'a dönüyor virajı. Yarrağımı yesin. Çocuğum sana aptal diyor. Ben diyorum onu ben de yarrağımı yesin o da. gidiyor giriyor virajı. Bakar bir insan. İnsan bakar geliyor mu biri? Bir geliyor mu? yola çık mı? Bakar. Geldim ben. Sürü, sürü. Yallah şoför yallah. Bak, bak, bak, bu, Bas bu. Oğlum, sövsene Emre'ye. Ney? Emre'ye diyorum, sövsene oğlum. Emre kim be? Orada sana idiot dedi, sana aptal dedi. Ah. Ha. Haa. Yok, söv, sövmeyeceğim. Belki benden suçluyum. He. Belki benden suçluyum ama... kaç taraf eğer şey olsaydı böyle, emniyetli olsaydı karşı taraf... ...hiç bu kaza hiç yaşanmayabilirdi. Onu ben onun kızıyordu. Ben bundan kızıyorum. Bak gördün mü trene biniyorsun. Bakın. Bu Bu tüneler, tünel tünelden geçiyor değil mi bu? He. Ya aynısını işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'a Marmaray'ı yaptı. Ya işte. Hadi senin, sen bu şey tünel saham geçebiliyorsun doğru şimdi. Buradan geçelim. Bakın video kaç dakika oldu? yağmurlu. biz yine bu bu tren sahsından kaldığımız da, yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ederiz. Lan ben de dosyayı şey yaptım. Dosyayı alalım. Bağla bağlantınız. Y X tamam ayrıca tamir ettik. ESC çıkış. Bu çıkış değil. Videodan çıkalım böyle değil mi? Evet Hı. arkadaşlar bugünkü ETS 2'nin Aynen arkadaşlar Euro 2'nin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda kaldığım yerden devam edeceğiz ve bu minecraft hesap sorunu çözdüğümüz zaman da e, exit Exit serimize de devam edeceğiz Exit serimize Olmadı yeni bir üç lira şey Zaten bu Exit serisi böyle aksama uğradığı için Exit serisine böyle daha da fazla yoğunlaşabiliriz Tabii ki de Evet Neyse aydı ben kaçtım Aynen öyle